merhaba. Bugün böyle e, bayağıdır aklıma takılan, sizle de paylaşmak istediğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Böyle kısa, tatlı bir sohbet olsun istiyorum açıkçası. E, her zamanki yerimde, kahvemle yerime aldım. Size bugün hedeflerden, hayallerden de hayallerimize neden ulaşmadığımızdan, ulaşamadığımızdan, bunun ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Evet, bu benim çoğu içeriğime aslında gelen bir soru. Çünkü özellikle çekim yasasıyla ilgili şeyler paylaştığım ve çekim yasasını uygulamayı öğrettiğim ya da uygulamayı yönlen, uygulamaya yönlendirdiğim için sizi birkaçtır böyle gözüme takılan bir yorum şey oldu. Ya ben uzun zamanda çekim yasasını yapıyorum ama gerçekleşmiyor. Ya da işte geçen sene... Çekim yasasında istediğim şeyler olmadı. Çok fazla olmadı, olmadı. Neden olmadı? Şöyle yaptım, şöyle uyguladım, şunu uyguladım, bunu uyguladım vesaire olmadı. Ve ben bu içeriği üretiyor ya da bunun üstüne konuştuğum için zannedilmesin ki benim çekim yasasıyla ya da herhangi bir şekilde hayatıma çektiğim her şey gerçek oluyor. Değil. Bu da aslında hayatın bir parçası. Ee, ve bunu hiç konuşmadığımızı fark ettim. Ve gerçekten bunun üstüne düşündüğüm zaman ee, Öncelikle şunu söylemeliyim. Hedef koymanın amacı nedir? Hedef belirlemek aslında görünmeyen bir şeyi görünür hale getirmenin ilk adımıdır. Çok severim bu lafı. Yani aslında siz soyut olarak hayal ettiğiniz olmasını istediğiniz bir şeyin Hayalini önce kuruyorsunuz ve daha sonra gerçekleştirmeye daha çok yaklaşabilmek için, ilk adımı atabilmek için bir hedef belirliyorsunuz. İşte şu yaşam, şu okul, şu iş neyse. Hedef belirlemenin faydaları, zararları diye bakarsak olaya tabii ki de çok büyük faydaları var. Çünkü ee, bir, ona ulaşırken izleyeceğiniz adımları belirleyebiliyorsunuz. İki, bir. Ee, sizi daha motive edebiliyor. Çünkü ulaşmayı beklediğiniz yeri farkındasınız. Ama aynı zamanda da zararları neden dedim. Çünkü biz biraz daha böyle şeye takılıyoruz. Ee, nasıl açıkladıysam hedefimi o. Yani işte X firmasında, Y pozisyonunda çalışıp Z kadar para almak. Biz de nedense biz dediğim insan... <gülüyor> İnsanlarda nedense şöyle bir şey var. Yani zannediyoruz ki e, o hayalimizdeki şeye ulaşmanın sadece bir tane senaryosu var. Kalıbı var. Aslında çekim yasası her ne kadar biliyorum böyle hani spesifik olun, ne istediğinizi bilin vesaire dese de aslında şöyle bir detayı var çekim yasasının. Hep diyor ki sen sonuçta ulaşacağın o hayattaki, yerdeki, şeydeki hissi bil ve önceden ulaşmadan o hissi hissediyor gibi yaşa. Ki onu hayatına çek. Neden çekim yasası böyle hisse odaklanıyor? Aslında işte tam da bugün bahsettiğim şey yüzünden. Çünkü aslında bizim o hedeften, hayalden ulaşmak istediğimiz şeyden çıkarımımız alacağımız şey sonuçta yarattığı hisler. İşte mutluluk. Ee, rahatlık, özgürlük neyse yani aklınıza ne geliyorsa hissi bir sonuç gibi düşünelim. Biz sonuca giden yolu diyoruz ki yani al, e, yukarıdaki güce, evrene her neyse sağdan sap, soldan sap e, ilerden U dön U dönüşü yap öyle gir. E, e, diyor ki Evren ya tamam sen öyle istiyorsun da sol sağ yapıp ilerideki dönemeçten kavşağı alıp da gidebiliyorsun. Ya bunu unutuyoruz. Ben de unutuyorum. Zaten aslında ben de bunu birazcık farkına vardığım için bu konudan bahsetmek istediğim kanalda. Yani aslında oraya aynı sonuca gidecek bir sürü yol var. Ama biz o kadar takıyoruz ki böyle bir yola diğer yolları görmemeye başlıyoruz. Şimdi bu aslında cepte tutmamız gereken birinci bilgi. Yani benim de biraz daha farkına vardığım bir şeylerin istediğimiz gibi olmadığı anda olmayacağına inanmaya başlıyoruz. İmkansız olduğuna inanmaya başlıyoruz. Hak etmediğimize inanmaya başlıyoruz. Ya da işte bu kadar uğraşıyorum, çekim yasası yapıyorum, şunu yapıyorum falan işe yaramadı demeye başlıyoruz. Ve aslında o sonuçtaki şeyden de vazgeçmeye başlıyoruz. Halbuki biraz daha açık olsa. Acaba hani ben de sizinle beraber şu anda düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Acaba hani bir şeyi tamam dilerken spesifik olmak, imgelemek için çok güzel ama acaba biraz daha mı kapsamlı düşünmeliyim? Yani acaba biraz daha mı? Ya tamam hani benim istediğim bu ama ben dilerken yani sonunda ulaşacağım hisleri asıl dileyim. Ha böyle olursa mutlu olurum ya da bu şekilde olmasını isterim demekte de bir sakınca yok ama acaba onu sınırlandırmasak mı? Yani acaba daha böyle asıl istediğimiz şeyin sonunda elde edeceğimiz hislerin, duyguların olmasıyla mı ilgilensek? Acaba enerjimizi daha mı farklı değiştirir? Peki hayallerimiz neden gerçekleşmez? Bir de ondan biraz bahsedelim. Aslında gerçekleşmez diye bir genelleme yapılamaz bence. Ama hani... İşte bana gelen o yorum beni çok etkiledi. Ya ben dedi bir senedir yapıyorum bunu. Bu sene içinde olmadı. Aklıma şey geldi. Ben bugün bir, bir falcıya... Belki de bunu burada anlatmışımdır. Ben falcıya gitmiştim. Çok da bildiğine inandığım bir falcıyım. <gülüyor> Tarot falı bakıyor. İşte adam bir şeyleri bildi vesaire vesaire diyelim. Bir sene sonra ben tekrar gittim o adama ve... Ee, bu arada hani falcıya inanmayan varsa tamamen... Eğlence amaçlı gittiğim bir yerde. Ee, hani onu da altın çiziyim. Adam aynı şeyleri söyledi. Gerçekten hani beni hatırlamasına ne dediğini hatırlamasına imkan yok ve aynı şeyleri söyledi. Ben de adama dedim ki ya siz bana bunu geçen sene de sormuştunuz ama hani olmadı. Normalde olacak demiştiniz falan. Adam dedi ki ya izin ver de bari zamana şaşırayım. Bu adamın dediği her şey neredeyse yani yaşım şeyine kadar oldu. Evet, adamın dediği vakitte tam tutmadan oldu ve o an böyle ben şey hissettim. Aslında evren de bize bunu diyor olabilir mi? Hani sonuçta falcı nedir ya da ileriyi görüp bir şeyler çıkarabilen. Daha hani connection'ları, bağlantıları evrenle yüksek. Hislerin altıncı hissi daha yüksek insanlar. Ya acaba evren de bize bunu diyor olabilir mi? Acaba biz çok mu? Aralıkta olsun. Ocakta olsun. Ocakta olmadı. Olmadı, olmadı. Hani her şeyi yaptım, olmadı. Yani acaba çok mu takılıyorsun? Hani acaba oradaki güç, Allah nasıl adlandırıyorsanız. Acaba o da diyor mudur? Hani ya izin ver de zamanla ben karar vereyim. Ya da izin ver de zamanla bilmeyeyim. Hani ne olacağını sana vereyim ama... Zamanız biz olsun. Ali diyor mudur? Çünkü biz bir şey gerçekleşmediği zaman gerçekleşmedi. O kadar takılıyoruz ki. E acaba onun gerçekleşmemesinin bir sebebi olabilir mi? Belki gerçekleşse senin daha kötü bir şey bekliyor sonunda. Bununla ilgili de şöyle bir kanıdım var. Yani bugünden geriye bir dönüp bakın. Mutlaka hepiniz biri bir ayrılık geçirmişsinizdir. Allah korusun bir daha olmasın birini kaybetmişsinizdir. Sınavdan kötü aldığınızı almışsınızdır. ya yani herhangi küçük, büyük, herhangi bir şey düşünün. Bir sürü kötü şey yaşadınız ve mutlaka hani bu böyle gençliğinde getirdiği bir şey o an yaşarken şu an dünya bitti mahvoldu da artık iyi olamayacağım diye düşündüğünüz bir saniye bile olmuştur. E bugündesiniz. Ve hakikaten baktığımda hani çok eksepsiyonel, bizim kontrol edemediğimiz bir hastalık vesaire bir şey olmadığı sürece aslında hep daha iyiye gidiyor hayat. Yani... O zaman kötü zannettiğin bir şeyin bile 5 sene sonra sebebini görebiliyorsun. O yüzden şu anda da hani olmadığı zaman niye olmadığını 2 sene sonra mı göreceksin? 5 sene sonra mı göreceksin? 10 sene sonra mı göreceksin? Bilmiyoruz. Ama bir sebebi var olmamasının. Artık ben şöyle de düşünmeye başladım. Acaba mesela biz istediğimiz şeyi biliyoruz. Ona bir senaryo çiziyoruz ama acaba hani diyor mu Evren? Ya sen benden bir şey istiyorsun ama o istediğin senaryoyla ben onu sana veremem. Senin istediğin şey X şekilliyle vereceğim ben sana. Ama sonunda o istediğin şeye kavuşacaksın. Hani biz o kadar o istediğimiz yoldan verilmesine takılmışız ki onun. Olmadığı zaman da olmadı. Ee, bu kısım, bu, bu durumda da zorlamakla oluruna bırakmak arasında gidip geliyorum ben. Bence bu noktada artık biraz daha oluruna bırakmayı öğrenmemiz lazım. Olmayan bir şeyi olmadı diye adlandırmak yerine demek ki şu an bu şekilde olması gerekiyormuş cümlesine acaba çevirebilir miyiz? Ve hani bu durumda da acaba önemli olan onu ulaşmayı istediğim nokta mı? Yoksa aslında zaten süreç içerisinde yolda yaşadıklarım mı? Hani çok klişe bir laf vardır ya işte önemli olan ulaştığım nokta değil serüvendir falan diye. Geçen gün bir şey dinliyordum ve şöyle bir şey diyordu. Bazı insanlar o kadar hedef odaklı olurlar ki ben... Bir gün gelip o hedeflerine gerçekten ulaştıklarında aslında düşündükleri kadar o hedefin onları %100 tamamlanmış hissettirmeyeceğini fark ederler. Ve bunu fark ettiklerinde o kadar geç kalmışlardır ki o hedefe ulaşana kadar ki günlerini bilerek anını yaşayarak, tadını çıkararak geçirmemişler. Ve ben, ben de bu laf böyle bir şey içime oturdu gerçekten. Bence de çoğumuz aslında o da gelecekte olacak olan hedefe o kadar takılıyoruz ki günümüzdeki en küçük bir kahve keyfinden yürüdüğümüz sokağa bile bakmayı unutuyoruz maalesef. O yüzden biraz daha böyle anda kalıp o olmayan hayalimizin olduğu gün gerçekten asıl mutlu olacağımız fikrini biraz unutmaya çalışmamız lazım maalesef. Aslında mutluluk hani yani şu anda zaten var. Ha evet daha iyi hissedebilirsin, daha güçlü hissedebilirsin vesaire ama o işte o olursa tam hissedeceğim fikrinden uzaklaşmaya çalışın derim. Ki acaba bu süreçlerde olurken ya da olmazken evren bizimle konuşuyor mu, işaretler gönderiyor mu? Bununla ilgili ayrı bir sohbet açıkçası gerçekleştirmek istiyorum sizinle bence e, evrenle ve o enerjiyle iletişime geçiş şeklimizi saptamak, bunu öğrenmek, bunu aç, kendimizi açmak da bu dinlenmeyi yaşamak için faydalı. Peki yani sonuç olarak toparlamak gerekirse çekim yasasıyla ya da çekim yasası olmadan hayatınıza çekmeye çalıştığımız şeyler, olmasını istediğimiz zaman olmadığında ne bundan ne çıkarmalıyız? Bence bundan hiçbir şey çıkarmamalıyız. Ben Artık bunu öğrendim. Yani bunun arkasında niye olmadı diye bir anlam aramamalıyız. Şey i̇şte yeterli değilim diye mi olmadı bilmem ne, işte hak etmediğim için mi olmadı Asla bir çıkarım yapmamalıyız. Çünkü orada bir düzen var. Bir şekilde her şey çok iyi olacak. Artık ben bir şey olmadığında bir şekilde her şey çok güzel olacak. Diyorum kendime. Ve artık böyle şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum. Ne yazık ki insan üstünden zaman geçince böyle kötü anlarını unutuyor yıllar önceki. Çok normal. Yani 5 sene, 7 sene, 8 sene, 10 sene önceki çok kötü yaşadığınız bir şeyi, o an hayatınız bitti zannettiğiniz duygudaki bir şeyi unutuyorsunuz. Üstüne sular akıyor yani. Onları biraz deşmeye çalışıyorum. Mesela onlara bakıyorum. Ya o kadar kötü anlarım olmuştu ki hani şu anki anımda olacağımı bana biri anlatsa şok olurdum. E ya bundan 5 sene sonraki halim, halim de bugünkü Ceylin için bunu derse? Niye olmasın? Bana gösterdi zaten hayat bunu. Yani o yüzden biraz daha böyle büyük bir e, orada düzen olduğunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Öyle düştüğüm anlarda. Ve tekrar hedefinizin tarihini de değiştirebilirsiniz. Tamam mı? Bu Ocak'ta olmadı. Ben tekrar Temmuz için buna çabalıyım. Yani ben demiyorum ki çabanızı bırakın. Ama tabii ki bir noktadan sonra da e, zorlama kısmı hani hayalinizden vazgeçmek değil doğru olan ama hayalinizin, hedeflerinizin farklı adaptasyonlarını oluşturmak diyelim.